Selam arkadaşlar. Bugün LifeTech 838 model dış filtrenin hortum girişlerinden su kaçırmasının nasıl çözebiliriz onu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Öncelikle bu sorun için vanaları değiştirenler oluyor fakat değiştirdikten sonra yine hani sorunu çözemiyorlar. Bu sorun bu Vanalarda değil arkadaşlar Yani hala değiştirdikten sonra da sorun yaşıyorsanız bu vanada değil Vananın girmiş olduğu bu başlıkta gördüğünüz gibi burada çatlaklar oluşuyor arkadaşlar zamanla Bu vanayı değiştirseniz bile buradaki çatlaktan su sızdırmak Devam ediyor Ben komple vanaları iptal ediyorum Yani ettim Direkt hortumları bu giriş yerlerine takıyorum arkadaşlar Herhangi bir su kaçırma Sorunu olmuyor daha güvenli oluyor Diğer türlü su damlatma, sızdırma oluyor. Bu şekilde arkadaşlar hortumun şey vananın girdiği aparatın üst kısmındaki geniş olan yeri kesiyorum. Ardından buraya direkt hortumu bağlıyorum. Bu kesmiş olduğum bölüm su çıkış olan, ince olan hortumun yeri. O yüzden üstteki kalın olan yeri kestim. Giriş hortumu kalın olduğu için o üstündekini kesmeseniz bile direkt takabiliyorsunuz hortumun. Bu şekilde su çıkış hortumunu buraya takıp ardından kelepçeyle kelepçeliyorum Arkadaşlar Buradan da su giriş filtreye giriş hortumunu takıyorum kalın olan hortumun başlarını kesmenize gerek yok keserseniz de yine siz bilirsiniz ama bu şekilde de takabiliyorsunuz gördüğünüz gibi tornavidayla da sıkıyorum kelepçeleri ardından hmm, motora hortumdan su dolduracağım şimdi içindeki havasını alabilmek için ardından fişe takıp çalıştıracağım Arkadaşlar şimdi buradan filtre'nin emiş borusundan içine su dolduracağım filtre'nin içindeki eksik olan kısmı tamamlamak için hortumu geri takıyorum yerine ardından filtrenin fişini takıyorum şu an filtre çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere herhangi bir kaçak yok hortuma da baktığınızda buradan bir baloncuklar geçiyor yani hava tam filtrenin içerisinde sirkülasyon oturmadı sirkülasyonun hava geçişi var yani filtrede herhangi bir kaçak yok giriş borusunda olsun çıkış borusunda olsun ikisinde de herhangi bir damlama kaçak sızıntı yok bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar vana alsanız bile vanayı aldıktan sonra bu vananın girmiş olduğu bu aparattaki çatlaktan dolayı istediğiniz kadar vana alabilirsiniz sorun vanada değil aslında burada burası da gözükmüyor o üstündeki vanayı taktığımız bir parçadan dolayı bu içindeki çatlağı gözükmüyor arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi video bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız sevinirim.